Günün koşullarına göre bir takım yenilikler de yapıyorsunuz evet. MyLife Danışmanlık ve Koşluk Merkezi olarak. Değişiklikleriniz ya da hedefleriniz neler? Şimdi bizim hedeflerimiz bireysel danışmanlıkla beraber grup terapileri. Hmm. Bir psikiyatrımız var. O kendisi şu şekilde bir öneride bulundu genç psikologlar da bu konuda çok heyecanlı oluyorlar. Tecrübeli ve e, yani heyecanlı e, uzmanları bir araya getirip onların grup terapisi hizmetleri vermelerini sağlıyoruz. Mesela depresif ruh hali içinde olanlar bir araya gelip işte 5 kişiyle 10 kişi arası yaklaşık 10 seans hmm, her hafta küçük bitçelerle şey. kendi sorunlarını bir uzman veya uzmanlar gözetiminde dile getiriyorlar. Tecrübeli uzmanın yanında yeni mezun veya daha e, meslekte yeni olan koçlar veya psikologlar bir arada bir senfoni halinde hareket ediyorlar. E, hastalar veya danışanlar da e, sadece ben mutsuz değilim. Ya da sen sadece bende sosyal fobi yok. Bak buradaki birçok kişi de aynı sorunu yaşıyor deyip Onlarla e, kendisini daha rahat hissediyor ve daha rahat ifade ediyor. Yalnız olmadığını biliyor. Bu yolculukta ben yalnız değilim. Hem uzman eşlik ediyor. En hem... önemlisi de bu galiba. Evet. Kişinin kendini yalnız hissetmemesi. Bravo. Evet. Zaten ekip ve takım halinde hareket edince evet. o ona yardım ediyor. O ona yardım ediyor. Bir bayrak yarışı gibi aynı e, güzel bir e, Karanlık tünele giren kişiler birlikte aydınlığa yürüyorlar. Evet, e, aslında çok önemli bir e, boşluğu dolduruyorsunuz. Yani kişinin dünyasındaki tahribatı konuşarak, onu doğru noktalara yönlendirerek, Yardımcı oluyorsunuz. Evet, öğrenci, bireysellik dedik. Biraz önce konuşurken ama ailenin önemine vurgu yaptınız. Tamam. E tabii ailenin devamı, ailenin birliği, bütünlüğü içinde verdiğiniz hizmetler olduğunu biliyorum. Tamam. Günümüzde boşanmalar, kavgalar, dövüşler, kadına şiddet... Ee, çocuğa şiddet e, çok e, ciddi bir tırmanış gösteriyor. Tabii bunun e, bu bir sonuç aslında Tabii sebepleri bu bir sonuç. mutlaka belli. Sebeplerini evet. e, baştan kontrol altına almak veya bilerek o yola girmek için başta flört döneminde hmm. fertlerin bir şey ilişki, orada mı başlıyor? Evet, ilişki <gülüyor> koşuluyla başlıyor aslında veya ilişki danışmanlığı. Şimdi ilişki kalitesini yükseltmek isteyenler.